Merhabalar, İdrar söktürücü deyince aklınıza diyuretik diye bir kelime gelmiyor ama diyuretik su kaybettiren anlamında. Natroyuretik de tuz kaybettiren. Aslında işin temelinde sodyum suyu takip ediyor ve böylelikle ikisi beraber atılıyor. Fakat bunun yanında potasyum da kaybediliyor. İşte bu potasyum kaybedilmesi oldukça sıkıntılı bir durum. Çünkü yorgunluk, halsizlikle başta olmak üzere özellikle tansiyon düşükliğine baş dönmesine neden olabilmekte. Bu potasyum kaybıyla ilgili olan belirtiler. Yalnız potasyum kaybının tehlikeli bir tarafı da var. O da aritmi yani çarpıntı. Ve oldukça kötücül aritmiler de yapabilir. Lasiks ve aldaktonu biliyorsunuz. Aldakton özellikle potasyumu tuttuğu için ekleniyor. Bir de tansiyon ilaçlarında plus yazıyor. Plus az miktarda bir diüretik eklendiğinin göstergesi. Yani tansiyon ilaçlarında da bir miktar yardımcı olmak için Var. Doğal idrar söktürücüler deyince kafeini ekleyelim. Kahve, siyah, yeşil çay, kola ve enerji içeceklerinde var. Ama şöyle bir liste hazırladım size. Bunlar doğal idrar söktürücü olarak kabul ediliyor. Çörek otu, alkol, gerek yok ona, kara hindiba, zencefil, maydanoz, ardıç, hibuskus, alıç, karpuz, kavun, Kırk otu, nar, ayrık otu ve amla otu diye bir ot varmış. Bunun gerçek Türkiye'deki karşılığını bulamadım. Bir de şöyle bir şey var. İdrar söktürücüyle vücuttaki ödeme atıyoruz Ama bebek taşında korunma konusunda da örneğin maydanoz özellikle öneriliyor. Ürologlar tarafından nar ve çörek otu da öneriliyor. Bunu da bir kenara koymakta fayda var. Yalnız asıl önemli şu nokta var. Bitkiler idrar miktarını %36 oranında arttırıyor ama ilaçlar %286 oranında arttırıyor. Dolayısıyla hafif ödem için ve hafif tansiyon için destek davis olarak kullanılabileceği söyleniyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.